Zaman zaman bedenimizin klima sistemi bozulabiliyor değil mi? Evet, birçoğumuz yaşamımızda duyguların yoğunluğundan, düşüncelerin karmaşıklığından yakınırız. İşte tam bu noktada psikoterapi ruhumuzun ve bedenimizin ideal ısısını bulmamızda bize yardımcı olur. Zihnimizi kademeli olarak değiştirmek için psikoterapiye ihtiyacımız var. Çünkü yaşam onu nasıl varsayıyorsak öyledir, ve siz de psikoterapi ile kendinizi yeniden kazanabilirsiniz. My Life Psikoloji Yaşam Koçluğu Merkezi İstanbul Güzel Yazılar Okumak İçin tıklayın bilgilenin. www.psikolog724.com 0533-373-8120